Bir sonraki oyunda benim kazanma olasılığım %50. Bunu çizebiliriz. Evet, hadi çiz bakalım. İki sonuç var, yazı ya da tura değil mi? Evet, tura gelirse ben kazanıyorum. Evet. Ve fişlerin hepsini ben alıyorum. Hepsini. Ama yazı gelirse? Yazı gelirse o zaman oynamaya devam ediyoruz. Evet, o halde ben de çizmeye devam edeyim. Aynen, şuraya bir tane daha ekleyelim. Çok güzel görünüyor. Evet, şimdi sonuçlar yine aynı olacak değil mi? Yazı ya da tura. Bu noktada eğer tura gelirse, ben kazanıyorum. Yani Sercan kazanıyor. Evet, yazalım. Yazı gelirse de sen kazanıyorsun, Alp kazanır. Gördün mü, ben de hala kazanabilirim. İşte bunun için fişlerin yarısı benim olmalı demiştim. Evet, bir ihtimal var. Ama senin kazanma olasılığın yüzde %50 elli değil, yüzde elliden az. Bak, bunun olma olasılığı bir bölü iki, değil mi? Yani yüzde elli. Bunun olma olasılığı da yüzde elli, yine bir bölü iki. İlk oyunun sonucu bunlar. Eğer buradan devam edecek olursak bu sonuçların ikisi de 1 bölü 2 ihtimalle gerçekleşir. Öyle değil mi? Yani iki kere üst üste yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 eder. Yani senin kazanma olasılığın buraya yazıyorum 1 bölü 4. Yazı sonra da tura gelme ihtimali de 1 bölü 4'tür. Şimdi buraya bakarsak benim kazanma olasılığım 1 bölü 2 artı 1 bölü 4'tür. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4, 2 bölü 4 artı 1 bölü 4. Yani benim kazanma olasılığım 3 bölü 4'tür. Bunun için fişlerin 3 bölü 4'ünü benim almam gerekiyor. İlk oyunun kazanma ihtimali... Burada sekiz tane fiş görüyorum. İşte bak ben de onu diyorum. İlk oyunun kazanma ihtimali yüzde elli değil mi? Yani benim kazanma ihtimalim. Dört fişi buradan alıyorum. İkinci oyundaysa kazanma ihtimalim yine yüzde elli. İki fişi de bu şekilde alıyorum. Yani toplamda altı fiş almam gerekiyor. Sekizin üç bölü de altıdır. Anlaşılan ben sadece iki tane fiş alıyorum. Evet ne yazık ki öyle. Ben yarısını istiyordum ama bu durumda buna da karşı çıkamayacağım. Evet, ne demişler? Kusursuz mantıkla tartışamazsın dostum.